Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Yepyeni bir video formatıyla karşınızdayız. Bu ile beraber böyle sizlere bir satın alma tavsiyeleri yapabileceğimiz bazı listeler paylaşacağız sizlerle. Şimdi bugünkü videomuzun konusu 7000 TL altında alabileceğiniz ve kullanabileceğiniz dizüstü bilgisayarlar. Şimdi malum kurlar çok arttı, döviz uçtu, euro uçtu, dolar uçtu deyince tabii ki dizüstü bilgisayar fiyatları da çok ciddi oranda arttı. 1-2 hafta öncesine kadar 4-5 bin liraya alabildiğiniz bilgisayarlar artık 5000 6000 6 bin, 7 bin ve hatta daha yukarıları bantlara çıkmaya başladı. Halbuki öyle olunca günlük ihtiyaçlarımız için kullanabileceğimiz liste bilgisayarların da fiyatı artmış oldu. Hatta ben bu videoyu başlarken aslında 6000 TL'ye kadar olan dizüstü bilgisayarlar diye başlamak istedim. Fakat baktım ki piyasada 6000 TL'ye kadar olan dizüstü bilgisayarlar uzun vadeli kullanabileceğiniz modeller değil. O yüzden rakamı birazcık yükselttim ve 7000 TL'ye kadar olan dizüstü bilgisayarları sizin için listeledim. Bu listede 4 tane ürün var. E aslında piyasaya baktığınızda herhangi bir e-ticaret sitesine girdiğinizde aslında 4'ünün üstünde... 10 tane 20 tane hatta 30-40 tane bu fiyat aralığın altında dizüstü bilgisayar bulabilirsiniz burada bir sıkıntı yok ancak sorun şu arkadaşlar biraz daha donanımı iyi olsun birkaç sene beni idare etsin 2-3 sene kadar idare etsin hatta yerine göre burada önereceğimiz bazı ürünler sizi 4-5 sene bile götürebilir ve aynı zamanda günlük ihtiyaçlarımı da rahatlıkla görsün seçeneğini birazcık biz dikkate alarak bir liste hazırladık. Yani eğer bu listeyi ben hani ee, rastgele 6.000 TL 7.000 TL altı bilgisayarlar deseydim size onlarca farklı model önerebilirdim. Ancak bunların bir kısmının çok yüksek donanım gücünü sunamadığını ve uzun vadeli kullanamayacağınızın altını çizmek isterim. O yüzden onları listeye almadık. Sırayla başlıyoruz. Bu 4 tane modeli seçtik sizler için ve bu 4 model üzerinden ilerleyeceğiz. Tabii ki şunun altını özellikle çizeyim. Fiyatlar çok değişken. Biz bu videoyu çektiğimizde dolar 11 küsur civarındaydı ama e, videoyu bir hafta sonra izlediğinizde ya da biz yayın aldıktan sonra doların fiyatı artmış olabilir, e, maliyetler artmış olabilir, ürünlerin stokları bitmiş olabilir. Onlara için bir şey diyemeyiz ama üç aşağı beş yukarı bu özelliklerde alabileceğiniz bir donanım, masaüstü bilgisayarın fiyatının da bu aralıklarda bizim birazdan söyleyeceğimiz aralıklarda olduğunu altını çizeyim. Şimdi gelelim ilk ürünümüze. HP'nin 15 inçlik DA 2033 NTS8 kodlu modeli. Şimdi bu ürün 10. nesil Intel Core i5 işlemcisine sahip 10.210 kodlu bu işlemcimiz var. 8 GB RAM'imiz var. 256 GB SSD'imiz var. Windows 10 Home işletim sistemine geliyor. Özellikleri de bu şekilde. Yani aslında günlük ihtiyaçlarımızı rahatlıkla görebilecek bir bilgisayar bu. E, diğer modeller için de benzer şey söyleyebilirim. Bu model için de söyleyebilirim. Bu donanıma sahip e, dizüstü bilgisayarlar 3 aşağı 5 yukarı sizin Genel olarak günlük ihtiyaçlarınızı görecektir Eğitimde kullanabilirsiniz işinizde kullanabilirsiniz Özel hayatınızda kullanabilirsiniz Her türlü ortamda böyle bir bilgisayarı kullanabilirsiniz Bu ürünün bu video çekildiği tarihteki fiyatının da 6365 TL olduğunu belirteyim Gelelim ikinci dizüstü bilgisayarımıza Bu bilgisayarda yine HP markasının bir modeli G7 olarak geçen modeli bu Ve üzerinde AMD işlemci var Bu sefer bir AMD'li bilgisayar seçmeye çalıştık Ryzen 5 3500U işlemci çok yeni bir işlemci değil ama günlük ihtiyaçlar için fazlasıyla iyi bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. 8 GB RAM var bu bilgisayarın ve 512 GB, bunun depolamamı biraz daha iyi. SSD olduğunu söyleyelim ve Windows 10 Home işletim sistemine geliyor. Ekranı ise 15.6 inç. Bu modelin fiyatı ise 6260 TL civarında. Bir diğer dizüstü bilgisayar önerimiz ise Lenovo cephesinden geliyor. IdeaPad S145 modelini öneriyoruz. Bu modelde az önceki HP'de olduğu gibi AMD Ryzen 5 3500U işlemcisine sahip 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanına geliyor. Windows 10 Home işletim sistemine birlikte geliyor ve yine ekran boyutunun 15.6 inç olduğunun altını çizeyim. Bu modelin fiyatı ise 6173 TL. Bir diğer dizüstü bilgisayar ise Tekno PC'nin TA15-BR5 modeli. 156 inçlik bir dizüstü bilgisayar bu. Yine önceki modellerde olduğu gibi AMD Ryzen 5 3500U işlemci kullanıyor. 8 GB RAM ve 256 GB SSD'ye sahip ve Windows 10 işletim sistemi geliyor. Bunun fiyatı ise 5495 TL. Fiyatı da oldukça makul olduğunu belirteyim. Tabii ki söylediğim gibi videonun başında fiyatlar çok değişken. Artabilir, azalabilir. Farklı etkenlerden dolayı farklı üreticilerde, farklı satıcılarda işte biraz daha pahalısını veya biraz daha ucuzunu. Yani biz burada mesela 5495 dedik ama 5300 lirada bulabilirsiniz. 6000 lirada bulabilirsiniz bu bilgisayarı. Fiyatlar değişiyor ama... 3 aşağı 5 yukarı Fikir vermesi açısından söylüyoruz Intel'in i5 ve AMD Ryzen 5 işlemcisi 3500 u'dan bahsediyorum bu arada Aldığınız zaman Intel i5'te de bu arada 10. nesil olması dikkat edin Aldığınız zaman bütün ihtiyaçlarınızı görebilecek Ve sizi en az 2-3 sene Bakın en az 2-3 sene Burası çok önemli En az 2-3 sene Rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir bilgisayar sahibi oluyorsunuz 6000-7000 bandından bahsediyorum bu şekilde bir durum söz konusu. Bir videonun daha sonuna geldik. Sevgili teknoloji oku takipçileri. Bu videoda sizlere 7000 TL altında alabileceğiniz dizüstü bilgisayarlar hakkında bilgi verdik. Bir liste paylaştık. Elbette bu listedeki ürünler dışında da sizin de bulabileceğiniz veya internette görebileceğiniz farklı modellerde vardır ama o listedeki ürünler gibi özellikleri olmasa dikkat edin. İşte işlemci Intel'in 10. nesil i5 olmalı mutlaka. En az i5 olmalı bizim önerimiz bu yönde. AMD tarafında da Ryzen 5 3500U veya daha iyi bir işlemci olmasına dikkat etmenizi öneriyorum. Böyle bir bilgisayar satın aldığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı alıvereceğiniz fiyat bu şekilde ve sizi en az 2-3 senede götüreceğini söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili aklınıza takılan bizim anlatmayı unuttuğumuz konular varsa yorumlar kısmında mutlaka ve mutlaka yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağız, hepsini değerlendireceğiz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal yalarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın demeden önce hepinizi teknolojiok.com adresinde bekliyorum. Orada da çok güzel haberlerimiz ve içeriklerimiz yer alıyor. Orayı da ziyaret etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.